X'in 0'a yakın bazı pozitif değerleri için f(x) eşittir x kare bölü 1 eksi kosinüs x fonksiyonunun değerleri aşağıdaki tabloda veriliyor. Tabloda bir değerin bir değerin eksik olduğuna dikkat edin. Bir hesap makinesi kullanarak f(x)in x eşittir 0,1'deki değerini hesaplayıp bu değeri en yakın bindeliğe yuvarlayarak tabloya giriniz. Tabloya göre limit x sıfıra sağdan yaklaşırken, tek taraflı x kare bölü 1 eksi kosinüs x limiti ne olabilir? Önce bakalım onlar ne yapmış? x eşittir 1 için f x'i 2,175 olarak, binde 175 olarak hesaplamışlar. x sıfıra biraz daha yaklaştığında, tekrar edeyim sıfıra sıfırdan büyük değerlerle yaklaşıyoruz. Buradaki bu küçük artı üst simgesi bu anlama geliyor. 0.5 için 2.042 çıkmış. Sonra 0'a biraz daha yaklaşmışız. 0.2 için f(x) 2.007 olarak hesaplanmış. Benim tahminim 0'a daha da yaklaşırsak daha da yaklaştığımızda f(x) 2'ye biraz daha yakınsıyacak. Ama yine de teyit edelim. X kare bölü 1 eksi kosinüsü x'in x eşittir 0.1 için değerini hesaplamak istiyorum. Yapacağım ilk şey. Önce radyan modunda olduğundan emin olayım. Yoksa saçma bir sonuç elde edebilirim. Evet, radyan modundayım. Hesaplayalım. Yazıyorum 0,1 bunun karesi bölü 1 eksi kosinüs 0,1 Sonuç ne oldu? 2,0016 Bakalım en yakın bindeliğe yuvarlamamız istenmiş. O halde 0 düzeltiyorum. 2,002 olarak alacağız. Yazalım. 2,002 Yani limit 2'ye yakınsıyor gibi görünüyor. 2,005'e yakınsamıyor. Çünkü 2,005'e atlayıp 2,007'den 2,002'ye geçtik. Cevabımızı kontrol edelim. Evet, doğru yaptık. Böyle şeyleri görsel olarak ifade edebilmek, görsel olarak anlatabilmek bence çok eğlenceli ve grafik çizebilen bir hesap makinesi bu konuda çok işe yarıyor. Çünkü adı üstünde grafik çizebiliyor. O halde bunu da grafiğini çizsin bakalım. Grafik moduna alıyorum. Fonksiyonumu tamamlayayım. Bakalım x kare bölü 1 eksi kosinüs x. Grafik aralığı doğru mu ona da bir bakayım. Sadece bizi ilgilendiren kısmın grafinçisini istiyorum. Aralık, x'i sağ taraftan yak, düzeltiyorum, sıfıra sağ taraftan yaklaşmak istiyorum, değil mi? Dolayısıyla buradaki değerler sıfıra yakın olduğu sürece sorun yok. Ama yok, aralığı biraz daraltayım. Mesela minimum x değerini eksi 1 yapayım. Eksi 1. Maksimum x değerinde, buradaki maksimum x değeri 1. Ama sağ tarafta biraz boşluk kalsın. Bir buçuk yapıyorum. X ölçeyi 1. Y minimum, bakayım bizim y'miz 2'ye yakınsıyor. O halde y maksimum çok daha küçük olabilir. Mesela y maksimumu 3 yapalım. Evet artık çizelim grafiğimizi bakalım ne yapıyor. Galiba görünüşe bakılırsa, bakın buraya görüyorsunuz. Görünüşe bakılırsa sıfıra sağdan da yaklaşsak, soldan da yaklaşsak, fonksiyonun değeri 2'ye yakınsıyor. Ama bu problemde bizi tek ilgilendiren sıfıra sağdan yaklaşırken taradığımız x değerleri. Yani biz sadece buradaki tek taraflı limitle ilgileniyoruz. Ama limit sol taraftan da ikiye yakınsıyor.